Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani çokgen ve dörtgenlerin 11. videosu paraya kenarında 3. videosundayız. Ne yapacağız? paralel kenarda alana başlıyoruz. Evet pdf'i de videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsin ama paraya kenardaki daha önceki videolardan indirdiysen indirmene gerek yok. Çünkü orada paraya kenardaki bütün konu anlatımı var arkadaşım haberin olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Paraya kenarda alan nedir? İlk baştaki tanımımız bu. Birkaç tane alan bulma yöntemi var ama en önemlisi de bu diyebiliriz. Yani en önemlisi derken böyle 90 derecede özel bir açı varsa buradan çıkıyor kardeşim. Alan nedir? Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Ya A taban ait yükseklik haşa A ise A çarpı aşağıya B taban ait yükseklik yükseklikte b çarpı HB'ye eşittir. Hocam niye? Nereden geliyor bu diye soracak olursak. Şimdi kardeşim şunu şöyle çizecek olursak. Hop şu üçgenin alanı nedir hocam? A çarpı haş a bölü 2, A çarpı h a bölü 2 artı şu üçgenin alanını da bulacağım. E burada a tabanına ait yükseklik H a diyeyim yine. İki paralel doğru arasındaki yükseklikler her zaman her yerde aynıdır. Evet. A çarpı h a bölü 2 Topladığın zaman ne yapıyor? 2 a çarpı h a bölü 2'den a çarpı h a'ya eşit oluyor evet. Üçgenden geliyor ispatı. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklikten yapacaksın. Ya a tabanına ait yükseklikten ya da b tabanına ait yükseklikten yapacaksın. Bunun da sakın ama sakın unutma. Evet gelelim şu soruya. Örnek 22. Arkadaş 3 verilmiş, 4 vermiş. Sakın 5 deme buraya. 3 4 dik kenarda olsaydı 5 olacak, değil mi? E hocam, paralelliklerin tanımını uygulayayım ben. Bu arada alandan da yapabiliriz bu soruyu şeyden de. Hocam bu açı alfaysa, bu açının alfa mı? Burası beta ise, burası da beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Benzerlikten de bu sonuca ulaşabilirsin. Ya da paralelliklerin tanımını kullanayım. 4se 4 6 ise 6. Hocam tabana ait yükseklik var. Tabana ait yükseklik soruluyor. Alandan gidebiliriz. Alandayız ya alandan yapayım istersen. Taban çarpı yükseklik 6 çarpı 3 paraya kenarın alanına eşittir. Aynı zamanda 4 çarpı x de paraya kenarın alanıdır. Bu 4 çarpı x de paraya kenarın alanına eşittir. O zaman x buradan ne geliyor? 18 4'ten 9 bölü 2 gelir arkadaşın. Yani örnek 22... 9 2 çıktı. Geldik. Örnek 23'ü. Yine açılara dalıp da yapabilirsin aslında. Ama bak 10 10'ken burası da 10 mu? 10. a Alan neye eşittir? Taban ve tabana ait yükseklik olduğu için hocam 10 e, çarpı 12'ye eşittir. Aynı zamanda hocam şu 15'e tabanımız 15. Yükseklik dışarı düşmüş. Fark etmez. Bu neye eşittir arkadaşlar? 15 çarpı h'e eşittir. Hocam 5'e bölsem 5'e bölsem 2 3 3'e bölsem 3'e bölsem 4 Haş böylelikle 8 gelir ama benden H istenmiyor. Pisagor. 8-10 ne üçgeni? 6-8-10 üçgeninden x'i e ne buluruz? 6 olarak buluruz. Evet taban ait yükseklik olduğunda bu şekilde alanda kullanabiliriz. Direkt soruda alan demek zorunda değil. Evet gençler. ABC'de parayar alanı nedir diye sorulmuş. E taban var. tabanın ait yüksekliği bulacağım. Gençler. Birkaç farklı şekilde bulabilirsiniz de. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu hocam. Aa, dikten dik çizildi. Öklit. H kare eşittir 8 çarpı 2'den 16'dan h 4 buluruz h 4 ya o zaman bu paraya kenanın alanı nedir tabanın 8 yüksek tabanın 10 yüksekliğin 4 10 çarpı 4'ten 40'a eşit olur farklı şekilde de çözebilir misiniz çözebilirsiniz ama dik açıortayları dik kesmesinden ve üçgen bilgisinden çıktı geldi Göelim 5'e e. a açıortaylar dik ve ortaanın üzerinde kestir hocam Cık, yok burada işe yaramaz Şimdi alan mantığı varsa alan mantığı düşüneceksin. Adam sana ne diyor? Alan istiyor. E hocam ben bu alanı bulmak için şekilde de 90 derece varsa ya da özel bir açı varsa alan çok çok büyük bir ihtimalle tabana ait yüksekliğinden çıkıyor. Tabana ait yüksekliği bulmak zorundayız. E ne yapacağız? Hocam açı ortay kola dik çizmiş. Diğer kolada biz bir dik çizelim. Bu dikmeler nedir? Birbirine eşittir. Yani burası da ikidir. E burada da kola dik çizmiş. Diğer kolada ben bir dik çizeyim. Burası da 2'dir. Aaa yükseklik kaç oldu? Bak açı ortayların dik üzerinde kesmesinin ispatlarından biri buydu. Sorularda kullanıyoruz dedim ya işte bak karşımıza çıktı. O yüzden her şeyi böyle kural olarak bilmeyelim. ispatlarını da bilirim. Evet yüksekliğimiz 4 tabanımız 7 ise alan kaç yapacaktır? Alanda o zaman 7 çarpı 4 taban çarpı tabana ait yükseklikten 28 çıkar. Örnek 25, 28 oldu. Geldik örnek 26'ya. Açı ortaylar dik ve ort taban üzerinde kesir. Ya hocam ort taban bir işimize yarar mı? Yaramıyor arkadaş. Bakın alan tekniğiyle konuşacağız o zaman burada. E, sana şey demiş. Ne demiş? Alan verilmiş burada. Nerenin alanı verilmiş? Alan AYB verilmiş. E o zaman alan AYB'yi kullanayım kardeşim. Nasıl kullanacağız? Hocam bu alan 32'ymiş. E tabanda verilmiş ya. tabanın ait yüksekliği bulabilir misin? Bulursun. Yani 16 çarpı h bölü 2 eşittir 32 ise eğer. Buradan 16 ile 32 sadeleşti. 2, 2, 2 kere 2 4 yaptı. Haşı 4 bulduk. E sonra ne yapacağız? E ya hocam açıortay ortay kola dik çizilmiş. Diğer kolada biz bir dik çizerim. Kollara çizilen dikmeler eşit. Hatta burada da açıortay ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizeyim. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani şu parçada şu parça eşit. 4 burası. Burada da kollara çizilen dikmeler eşit. Burası da 4. Aa hocam yükseklik 8 oldu. Ama hangi tabana ait yükseklik? 10 tabanına ait yükseklik 8 oldu. E o zaman alanda ne eşit olacaktır? Paraya kenarın alanı isteniyor bizden. 10 çarpı 8. Yani 80 olacaktır dostum. Örnek 26. 80 çıktı. Geldik örnek 27. <gülüyor> evet yeni nesil diyebiliriz. Katlama sorusu artık alıştık. Katlamalarda ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk şekli. O eski haline geri getir şekli. Ondan sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit kullanacağız. Değil mi dostlar? Evet. 15-20 bir kere 15 20 ne üçgeni 3 4 5'in katı. Hani bu 3'ün 5 katı, bu 4'ün 5 katı. O zaman burası da 5'in 5 katından geliyor. E tamam yazdık. Hocam şuradaki uzunluk kaç? 20. Buradaki uzunluk da 20. Ya şunu şöyle yaptık. Üstte de kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. 20 ise 20. Çok güzel. Tamamı 25'te 5 kaldı. E hocam şurası da şurası da 20. E o zaman burası da böyle 20 olacak. 20 ise 20. E, buraya da 5 mi kaldı? Evet. Hatta bunun tamamı 20 ya. Buraya kaç kaldı o zaman? 15 kaldı. Tamam her şeyi bulduk gibi. Dur daha bulmadık. Alan BFCE BFCE Hocam karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. Yani ben buradaki tabanı bulursam eğer bu paralel var ya taban çarpı tabana ait yüksekten sonuç çıkar. O zaman şuraya X diyelim. Hocam buraya X dedim. Burası X'e e, bunun tamamı kaçtı? 15'ti. Buraya 15 eksi X kaldı. E hocam burası 15 eksi x eğer şu üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi evet yani 15 eksi x burası da 15 eksi x'tir hatta 90 ise burası da 90 mıdır aynen öyle artık buradaki Pisagor'dan x'i bulabilir miyiz arkadaşlar bulabiliriz hadi bakalım hocam 5 var 5 12 13 mü değil olmadı arkadaşlar o zaman Pisagor bazıları yapacağız daha değişik yoldan yapılabilir mi? Valla alfa beta'ya dalıp benzerlikten de yapabilirsiniz. Şu üçgenle şu büyük üçgenle de benzerlik var diyebilirsin aslında. Oradan da sonuca ulaşırsın. Hatta oradan daha net bir şekilde daha kolay bir şekilde çıkar. Ama büyük ihtimalle hepinizin karşısına aklına şey gelirdi burada. Hani buraya alfa de buraya beta de alfa 90'sa burası da beta oldu ya. Bak betanın karşısı 5 iken betanın karşısı 15 bire 3 oran var. O zaman 90'ın karşısı 3 90'ın karşısı 25 ya. O zaman burası 25 bölü 3 çıkıyor diyebilirsin. Hani benzerlikten daha kolay ama. Hadi biz yolumuzu şeyden seçtik. Nereden seçtik? Uzun da olsa dik üçgenden seçtik. Devam edelim. X'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 15 eksi x'in karesidir. Devam edelim. X'in karesi eşittir. 25 artı 225 eksi 30x artı x kare oldu. X kareler gitti. 30x'i öbür tarafa attım. X 30x artı 32 oldu. Şu x'in toplamı da 250 oldu. Sıfırlar gitti. X de buradan 25 bölü 3 geldi. Arkadaş x 25 bölü 3 ise taban 25 bölü 3 yükseklik 20. Bu şu paralel kenarın alanı isteniyor. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel ya şurada böyle bakacak olursanız paralel kenar çünkü bu değil mi? Karşıtlı kenarlar birbirine paralel ve birbirine eşit olduğundan dolayı eş üçgenden dolayı çünkü bu. Ee, devamını getirelim. O zaman alan da neye eşit oluyor? Taban 25 bölü 3 çarpı yükseklik yükseklik de kaçtı 20 idi çarpı 20'den. Cevap sadeleşme olmuyor maalesef. Bu 500 bölü 3 mü yapar? Evet. Rasyonel çıksa bile aslında kolay bir şekilde bulduk. Alan B, F, C, e arkadaşlar. Güzel bir soru. Örnek 27, 500 bölü 3. Geldik örnek 28'e. Alanlar oranı isteniyor Hocam burası 3 parçaya bulunmuş. Burası 4 parçaya bulunmuş. 3 ve 4 kaçta birleşiyor? 12'de. Yani ben 12K diyeyim. Tamam 12K. 12K'yı 3'e böl. Hocam 4K, 4K, 4K. 12K'yı 4'e böl. Buraları da 3K, 3K, 3K, 3K yaptı. Şimdi alanlar oran isteniyor. Bak yamuk var paralel içinde. E nasıl yapabiliriz bunu? Hop yamuk yüksekliğiyle. Bu paralel kenarın yüksekliği aynı değil mi? Aynı. Sınavınızda çıkabilir. Dikkat edin. Ben okulda olsam böyle bir soru sorarım. Hem yamuk hem de paralel kenar. E, alan EF, MK neye eşit arkadaşlar? Alt taban artı üst taban. Yani 10K. Çarp yükseklik yüksekliğimiz H. Bölü 2 değil mi? Evet. Bölü. E, hocam paralel kenarın alanı nedir? 4, 8, 12. 12k çarpı yükseklik diyebilir? Evet. Bak bu kural olarak var. Kural olarak diyor ki bize bir yamukta burası C, burası A, burası X iken yamuğun alanının paralel kenarın alanına oranı nedir diyor biliyor musunuz? A artı X bölü A artı C bölü 2X diyor arkadaşlar. Gerek var mı? Yok. Alt taban artı üst taban çarpı bölü daha zaten çıkıyor. Ha istersen formülde uygula. A artı c kaç? A artı c kaç? Ee, 10. 10k bölü e, 2x. 12, 12, 24. 24k. Cevap 5 bölü 12 mi geldi? Evet. Şuradan da bak. K sadeleşti sadeleştirdi. Yukarısı 5, aşağısı 12 mi yaptı? Aynı Gerçekten formüle gerek var mıymış? Yokmuş. Bak seni bir formülden kurtardım. Gerek yok. Eski bilgilerini de kullanıraktan yamuk yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik/ bölü 2 kullanıraktan da sonuca rahat bir şekilde ulaşabiliyorsun. Evet aynı soru laciverti. Şurada noktalar da şöyle belirlenmiş olsaydı güzel olurdu burada. Neyse alan ABCD'ye 30 vermiş. Taralı alan nedir diye soruluyor. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Hocam 5K, 5K, 5K diyelim. E burası da 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. 3K, 3K, 3K diye kısaca bu şekilde de yapabilirsiniz zıttını yazabilirsiniz. Ya da hocam 5 kere 3 15. Hani 5 parça 3 parça. 15. 15'i 3'e böldüğümde 5K. 15'i 5'e böldüğümde de 3K. Her parça 3K olacak diye söyleyebiliriz. Şimdi sana alan ABCD'yi vermiş. Alan ABCD. Yani şu yamuğun yüksekliği arkadaşlar. Fark etmez. Ya yamuğun yüksekliği. Ya paralar kenarının yüksekliği. Şu şöyle. Şuraya aç diyecek olursak. Sana alan ABCD'yi kaç vermiş? O da 15K çarpı yüksekliği 30 vermiş. K çarpı h buradan ne geldi? 2 geldi. Senden ne isteniliyor? Taralı alan yamon alanı alt taban artı üst taban 5k artı 3k çarpı yükseklik bölü 2 değil midir? Yani 8k h bölü 2 değil midir? Yani 4k h değil midir? Evet k yerine 2 yazacak olursak eğer 4 kere 2 de kaç yapar? Cevap 8 yapar arkadaşlar. Başka türlü de yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Alan dağıtarak da yapabiliriz arkadaşlar. Paraya kenarda ters düz üçgenlerde alanlar oranları da birbirine eşitleyebiliriz. Hatta o yolda göstereyim sana. Bunu anladın sen cevabı 8 bulduk. Arkadaş şu şekilde 5K'ları yazdın ya böyle 5K 5K 5K 5K. Biz üçgende alan dağıtmayı nasıl kullanıyorsak burada üçgende alanda nasıl üçgende alan dağıtmayı çok seviyorsak burada da seviyoruz. Alan dağıtma dediğimiz nedir? Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde 2K 3K. 2K'da kalan 2A 3K'da kalan 3A diye dağıtıyoruz. Tepe noktaları aynıysa. Tepe noktalarının aynı olması yükseklerinin aynı olması demek. Bu paraya kenarda da ters düz üçgenler böyle oluştuğu zaman hemen o oranlamalara karşı şöyle üçgenler oluşturun arkadaşlar. Bu üçgenler oluşturduğumuz zaman tabanlarla doğru orantılıdır. 5K'da kalan 5A 3, 6, 9K'da kalan 9A, 3K'da kalan 3A, 5K'da kalan 5A, 5K'da kalan 5A, 3K'da kalan 3A şeklinde alan dağıtımı yapabilirsiniz. Niye? ters düz üçgenlerde iki paralel doğru arasındaki yükseklik her zaman her yerde aynı değil mi? Aynı. Yani senin şu 5K'daki yükseklikle 3K'daki yükseklik aynı ya. Buradaki mantıkla aynı diyebiliriz. O yüzden bu şekilde alan dağıtımı da yapabilirsin. E toplamda şunları sayacak olursak arkadaşlar. 30A mı yapıyor? Evet 30A neye eşit verilmiş? 30A eşit verilmiş. A'yı buradan 1 buluruz. E bizden ne isteniyor? 8A isteniyor. A yerine 1 yazdığımızda Cevapta kaç çıkar? 8 çıkar dostum. Evet örnek 29'u böylelikle 8 bulduk ve iki farklı yolda size göstermiş bulunuyor. Tamam. Alan dağıtarak da, üçgen bilgisini kullanarak da ve bu şekilde de yapabilirsin. Tamam dostum. Evet geldik şimdi alan özelliklerine. Alan özelliklerinden birincisi şu. Daha önce görmüştük zaten biz bunu. Nerede gördük? Herhangi bir dörtgende köşegenler belli ve arasındaki açı belliyse... Köşegenler çarpma sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Bildiğiniz özellik zaten bu. Bunu biliyorsunuz cepte. Nereden biliyorsunuz? Dörtgende zaten bunu söylemiştik. Sonra ikincisi de şu. Parayel kenarın iki kenar arasındaki açı verilmişse alan köşegenler çarpma yani şey kenarlar çarpma sinüs beta eşitmiş. Buna gerek var mı? Yok kardeşim şöyle kocaman bir çarpı atıyorum. Sebep ya arkadaş hemen bir soruyla göstereyim. Burası 8 burası 6. Burada kaç 60 dereceyse? E, ya da 30 dereceyse kardeşim sen özel bir açı varsa tabanla ait yüksekliği çizersin olayı bitirsin. 90'ın karşısı 6 iken 30'ın karşısı 3 değil mi? E, e alan neye eşit dersin? 8 çarpı 3'e eşit dersin. Direkt daha kolay bir şekilde bulursun. Yani sinüse gerek var mı? Yok. Ha köşegenler arasındaki açı sinüs açıda sinüs teoremini yapabilirsin. O ayrı. Gerçi şunu da söyleyeyim köşegenler arasındaki açıda da aslında sinüs teoremini kullanmana gerek yok hemen bir soruyla cevap vermek istiyorum bunu bak ya üçgen bilgisi ne kadar önemli ya 60 6'ya 8 şimdi buradaki tüm alan sorulursa hocam 6'ya 8 yani Burası da 8 Burası da 6 mı 6 Sen 16 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs 60/2'den sonucu ulaşır mısın ulaşırsın ya da şunlar birbirine eşit şunlar da birbirine eşit ya Hocam çift çizdiği alanı aysa alan dağıt. Çift çizdiği alanı aysa çift çizdiği alanı a. Çizdiği alanı aysa çizdiği alanı a. Çift çizdiği alanı aysa çift çizdiği alanı a. A hocam ben bir a'yı bulursam olay bitti. Şuradaki a'yı nasıl bulursun? Ee, sinüs teoreminden buluruz hocam? Diyenleriniz var. Sinüse yine gerek var. Gerek yok. Hani üçgenin alanı 6 x 8 x sinüs 60/2'den bulursun. Ya da tabanına ait yüksekliği çiz kardeşim. 90'ın karşısı 8 karşısı karşı karşısı 4. Burası 4 4√3 değil mi? Evet. Yani senin a alanı buradan kaç çıkıyor? 6 çarpı 4 kökü 3'ü bölü 2. 12 kökü 3 geldi. Senden 4 ay isteniyor. O da 48 kökü 3 yapar. Yani her hal yukarıda. Yani senin şey yapmana gerek yok. Sinist teoremini kullanmana gerek yok. Yani alan özelliklerinde birinci özelliği eh salla gitsin. ikinci özelliği e eh, salla gitsin diyebilirsin dostum. Evet geldik buraya. Bu açı orta ay verilmiş. Hocam 15'te verilmiş. ha bak karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Ee, karşılıklı kenarlarda birbirine eşit 7 ise 7 4 ise 4 Hocam şöyle bir M kuralı çıktı M kuralından dolayı 15 ile neyi toplarsam 90 çıkar Hatırla doğru açılardan 75'e burası da 75 75 75 150 buraya kaç kaldı 30 kaldı Aa, Hocam 30 derece ya Ben şuradan bir yükseklik çizerim 90'ın karşısı 4 30'un 30'ın karşısı 2'dir derim E o zaman alanında bulurum Taban 7 iken yükseklik 2 oldu 7 çarpı 2'den cevap 14 oldu sen kardeşim istersen git sinüsten yap beni yendirmez. Ama geometrisi iyi olanın böyle sinüse falan girdiği çok az görülür. Ee, bu şekilde geometri daha doğrusu üçgenleri iyi olan bu şekildeki gereksiz formülleri çok fazla kullanmadığı için sorulara bakış açısı şusu busu daha fazla gelişir. İşte ben de senin gelişmeni istiyorum. O yüzden böyle anlatıyorum. Hocam şu kuralı verdiniz. Niye bu kuraldan çözmüyorsunuz diye soranlara cevabı olsun. Tamam mı gençler? Evet geldik 3. özelliğe arkadaşlar aslında burada ispatladım şimdi alanda tamam şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa ne yapıyoruz tabana ait yükseklikten alanı buluyoruz. Ama bir de üçgensel bilgileri de kullanarak bir şeyler yapıyoruz. Alanı yapmak istiyorsan eğer bak beni iyi dinle dikkatli dinle alanı yapmak istiyorsan üçgendeki alan dağıtmayı iyi bir şekilde bileceksin. Şimdi, bir paraya kenarda köşegenler paraya 4 eşit bölgeli alanda ayır. Biraz önce de gösterdim. Niye? Hocam şunlar şunlar şunlar şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Çizgideki alan A ise çizgideki alan A'dır. Çift çizgideki A ise çift çizgideki A'dır. Çizgideki A ise çizgideki A'dır. E, gerçekten de 4 bölgeye ayırdı mı? Ayırdı. Hatta buradan ne çıktı? Hocam bir köşegen alanı 2 eşit parçaya ayırıyor. Yani tüm alan S ise eğer bu alan S bölü 2 bu alan da S bölü 2'dir. Ya da diğer Köşegeni de çizebiliriz şu köşegen. S bölü 2, S bölü 2 şeklinde şu şekilde ayırabiliyor arkadaşlar. Nereden geldi? Bak şurası 2A'yken burası da 2A. Ya da şurası 2A'yken burası 2A olduğunu gördünüz. Ama bu işin özeti, esprisi nereden geliyor? Üçgendeki alan dağıtmadan geliyor. Tamam temel yapıları. Bak özel alan dağıtmalı sorularda. Alanla ilgili temel yapı var. Birkaç tane temel yapı var. Şimdi onları böyle sırasıyla söyleyeceğim zaten. Bunlardan biri bu. Köşegenler çizildiğinde 4 eşit parçaya ayır. Ya da ikincisi şu, hocam böyle karşı kenara böyle iki parçaya böldüğü zaman bu alan tüm alanın dörtte biridir. Tüm alan eser. Niye? Alan dağıtmadan geliyor. Hocam şunu şöyle çizecek, çizecek olursak, bak çift çizdeki alan A ise, yani şuraya A, A diyelim. A'da kalan A ise A'da kalan A'dır. E hocam bu yarısı yaptı. Burası 2A ise burası da nedir? 2A. Gerçekten 4A iken burası da A mı? Dörtte biri mi? Evet. Tamam, üçgende alanda atmayı bileceğiz. Ama bazı temel yapılar var. Bunlar bizim için çok önemli. Bazı zor sorularda kullandırıyorlar. Şunun dörtte biri olmasını bil. Şunun da dörtte biri olmasını bil. Çünkü gerçekten işine yarayacak. Tamam, bunu unutma. Evet, geldik şuraya. İlla hep öyle temel yapıları da kullanacağız diye de bir şey yok. İşte böyle iyi bir şey yapmış. Bir mahallenin berberi, marketi fırını kasabı bir parayal kenarının köşe Köşelerindeymiş. Berberi ile market arasındaki uzaklık 5. Hocam burası da 3 verilmiş. O zaman burası kaç oldu? 2. Apartmanın markete olan uzaklığı, okul alan uzaklığının 5 katıdır. Burası K iken burası 5. E ne yapacağız arkadaşlar? Oranlamalar var. Alanda açacağız. K'da kalan 10'sa 5K'da kalan nedir? Hani böyle doğru orantılı ya. Şöyle K bölü 5K eşittir 10 bölü S deyip işler dışlar yapmana gerek yok ya. K'daki 10'sa 10 katı 10 katı burası 50 dersin. E şimdi Alan dağıtacağız. Dikkat. Alan dağıtırken 3'e 2'yi kullanacaksın bu sefer. Hop şunu şöyle çizsek. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde alan dağıtıyoruz. Ya, o yüzden bunu çizdik. 3'teki alan 60sa 20 katı. 3'te tepe noktası buraya geldiğinde 3'teki alan 60sa 20 katı. 2'deki alan da 20 katı 40 olur. E hocam bu paraya kenarın yarısı, diğeride paraya kenarın yarısı. Toplam burası 100ken burası da 100 oldu ve paraya kenarın alanı soruluyor bize. Toplamda 140, 10 ve 50'nin toplamı da kaç yapıyor? 200 yapıyor. Örnek 31'i böylelikle 200 bulduk. Evet geldik örnek 32'ye. Oranlama verilmiş. Bak daha öncesinde oranlama verildiğinde biz ne yapıyorduk? Büyük ihtimalle benzerlik vardır falan filan diyoruz. Ama burada alan soruluyor ya alan dağıtma vardır. Ama bazı, alan, bazı alan sorularında da öyle bir şey oluyor ki bazı alan sorularında da hem oran, oran olduğunda alan dağıtmaya bir gidiyorsun sonuca ulaşamıyorsun. Bir yerde böyle benzerlikten farklı yerdeki oranını da bulman istenilebiliyor. Bu dediğimi de unutma. Bakalım öyle bir şey var mı burada? CE uzunluğu K iken BC uzunluğunu 3K vermişler bize. Evet CE K iken BC uzunluğu 3K. BC 3K Arkadaş BC 3K. Buraya ne kaldı? 2K kaldı. Tamam. E, A'nı da açacağız kardeşim. K'da kalan 2K'da kalan. 2K'daki tepe noktası burası ya. Üçgen oluşturacağız. Hop şöyle. Hocam K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A'dır. Sonra burası paraya kenarın yarısı 3a, diğer tarafta paraya kenarın yarısıdır 3a'dır. E ne yapacağız? Bize tüm alanı vermiş, çok güzel. 3 3 6a'yı 96 vermiş. A'yı buradan 96 bölü 6'dan 16 buluruz. Hocam A alanı çıktı. Benden ne istendi? X. Bak X'e dikkat edeceğiz şimdi. X burası. A hocam, şuradaki A alanı biz kaç bulduk? 16 bulduk. 16. Şu üçgenin alanı 16. Gördün mü? Evet bu üçgenin alanı 16 kardeşim. E burada 8 tabanı var mı? Var. Şu 8 tabanı 8 tabanına ait yükseklik soruluyor bize. Bir üçgenin dışarı düşmüş fark etmez. Bir üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil midir? Evet 16 alanı bak şurada kalan 16 8 çarpı x bölü 2 eşit olacak. 8 çarpı x bölü 2 eşit olacak. Sadeleştir 4 sadeleştir 4. Yani x buradan ne geldi? 4 geldi. 32. soru güzel bir soru üçgen de eşinçine içine kattıkları zaman çok seviyorum böyle. Gerçekten hoş bir soru. 32. soru 4 çıktı. Geldik 33. soruya. Bak. Böyle bir soruyla karşılayız. Ne yapacağız? Gençler daha önceki videoda ben size söylemiştim. Bununla ilgili böyle kenar orta kenar orta olunca Hocam şunlar birbirine eşit diyenler tamam yapabilir. Ama lütfen böyle yapma. Lütfen ispatıyla Ne demiştim ispatını yaparken? Bak. Şimdi bununla ilgili kitaplarda formül var. S, 2S, 2S, 2S, S, 4S diye. Ya ben biliyorum ama ezbere. Yani ezbere derken kafamda öyle konuşurken ispatını yapıyorum size direkt söylüyorum böyle. Yani sizin bilmenize gerek yok. Niye? Çünkü sen bunu biliyorsun. Özellikle bir köşegen varsa ve bir kenar ortaylık varsa paraya kenarda diğer köşegende de sen çiz. Niye? Köşegeni çizdiğin zaman hoop, şunların birbirine eşit olduğunu biliyorsun ortaladığını. Aa, ne çıktı burada? Kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. Hocam alttaki üçgende de bu üçgende de burası da ağırlık merkezi oldu. E tamam. Üçgen bilgisi bak şimdi. Ağırlık merkezi ile ilgili alan dağıtımıyla ilgili bizim bildiğimiz en net bir şey. Bilmiyorsan öğren. Hocam ağırlık merkezinde şöyle bütün kenar ortaylar çizildiğinde alan dağıtmadan geliyor zaten. Bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit ya. Buradaki alanların hepsi birbirine eşit oluyor kardeşim. Buna dikkat et. E a ben o zaman ağırlık merkezi var ya burada. E ne yapacağım? O zaman onu oluşturacağım. Burada da bir üçüncüyü çizecek olursam eğer mear a a a a diye paylaşırım böyle. Evet. E hocam burada da ağırlık merkezi çıktı. E o zaman burada da aynı şekilde paylaştıracak olursam b b b b deme. Çünkü bu yarısı 6a, diğer yarısı da 6a olacak. Orası da a a a a olacak. a a a a a Bak ne güzel bir şekilde dağıttık balanı alanı? Dağıttık. Biraz önce hani S, 2S, 2S, 2S, 2S S, 4S dedim ya ben sana. İşte oradan geliyor bak. Gerçekten de S, 2S, 2S, 2S, 2S, S ve burası da 4A yani 4S oldu arkadaşlar. Kural ezberlemeye gerek var mı? Yok. Hem uzunlukla ilgili soruları çok net bir şekilde yaptırır bu. köşegen çizdiğimde ağırlık merkezi olduğunu bulman. Hem de... Alanla ilgili soruları çok net bir şekilde buldurur sana. Alan ADH. Hocam alan ADH. 2A bölü. Alan GFC. A isteniliyor bizden ve cevabımız böylelikle 2 çıkar dostlar. Ya yani nasıl? Ya sence yoruma yaz kardeşim ya. Yaz bir göreyim ya. Ya bu kuralcı zihniyetle gitmek mi iyi böyle mi gitmek iyi? Yaz bakayım şöyle bir. Merak ediyorum sizleri de. Evet gençler örnek 34'teyiz. Bakalım neler verilmiş. de E, 3. Burası 5 verilmiş. F, B'de 2 verilmiş. Arkadaş 8 ya. Diğer tarafta 8 olacak. O zaman burası 8 buraya ne kaldı? 6 kaldı. Tüm alanı vermiş 176. Haa alanda açalım o zaman. Oran yok hocam. Bak kelebek var burada. E hocam kelebek var. Kelebekteki oranlama kaça kaç? 5'e 6 e o zaman kelebekteki oranı yaz kardeşim. Alan dağıtırken her yerdeki oran bizim için çok önemli. 5A burası da 6A. Hocam burası 5B burası da 6B mi oldu? Evet. Şöyle yapma sakın böyle yapma. Hocam buradaki alan 5A iken buradaki alan 6A sakın deme. Olmaz. Çünkü bu kelebek var. Kelebekteki oran. Özellikle paralel içinde falan kelebek gördüysen eğer Rasyonel sayılarla uğraşmamak için hemen kelebekten başlamanın daha iyi olur. Kelebekteki oran ne? 5 bölü 6 ya. Hocam alanlar oranı 5 bölü 6 değil. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya. Benzerlik oranı 5 bölü 6'nın karesi kaç? 25 bölü 36. Hocam burası 25a iken burası 36a şeklinde başlaman tavsiye edilir. Yoksa sen şöyle de başlayabilirsin. Bak paralel böyle ya. Bak şimdi şu var şu var. Hocam burası 5A, burası da 6A ya. Sen buraya 5A dersen 5A'daki 6A'daki 6A. Sonra dikkat et. 5B'ye 6B var ya burada. 5B'de kalan 6A'ysa a eyvah. 6B'de kalan rasyonel çıkacak. İşte o yüzden kelebekten başlaman böyle daha mantıklı. rasyonelde uğraşmamak için. Tamam mı? Bu dediğimi de unutma ve bunu da yap. Neyse kelebekteki oran 5/6 olduğu için alanlar oranı 25/36 oldu. E hocam sonra ne yapacağım? E sonra alan dağıtmaya devam. Nasıl dağıtacağız? Hop şu şekilde. Hocam 5A'da kalan 25A mı? Tepe noktası C'ye göre baktığında. Evet. E ondan sonra 5'teki 25A ise 5 katı 5 katı. 30A olacak burası. E hocam sonra burası kaldı. E, burası da ne olacak? Şurada. 2 ve 6'ya göre A'nın dağıtımı yapacağım. Hocam 6'da kalan kaç? 36 deme sakın. 6'dan 2'ye dağıtımı yapıyorsun ya. 2'deki bu alan. Bu alanın tepesi C değil mi? O zaman... Altıdaki tepe noktası C'ye kadar bakacaksın. Alan dağıtma bu. Altıdaki 30'a şey kaç? 66A. 11 katı burada. O zaman 2'deki de 11 katı olacak. 22A olacak. Hocam burada da alan dağıtarak sonuçlara ulaşabilirim aslında. Burada ama gerek yok. Burası toplamda dikkat et. Tüm alanın yarısı değil mi? Paraya kenarın yarısı olduğundan dolayı. Evet 66 burası. 22 daha kaç yaptı? 88A burası. Burası 88A ise öbür tarafta 88A. Tüm alan kaç A yaptı? 176A yaptı. Değil mi? 88 16. Evet 176A yaptı. 176A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 176 bulduk. paraya kenarının alanını. O zaman A'yı 1 bulduk. Taralı alan nedir diye soruluyor. E taralı alan derken hocam şu alanı bulduk ama burayı bulmadık. Hadi alanı dağıtmaya. Ya da bu yarısı 88A ise bu yarısı da 88A diyebilirsin. A, ya kafa çalışmadıysa. Hadi alan dağıtarak yapalım. Hop şöyle çizelim. Hocam 5'teki alan 25 aysa 5 katı 5 katı. Burası 30 a yapar. Sonra 5'teki alandan 3'teki alan. Tepe noktası a'ya göre bakacağım. 5'teki 55 ise 5 katı. ve 3 e, 11 katı. 11 katı Burası da 33 a olur. Tamam. Her şey çıktı meydana. Taralı alanlar toplamı şu sarılar değil. Bak dikkat edin. E, mavi alanlar toplamı isteniliyor bizden. Yani burası kaç yaptı? Burası Burası <gülüyor> 52A mı yaptı? Evet 52A artı Burası kaç yaptı? 63A yaptı e Bunları topladığımız zaman O da kaç yapıyor arkadaşlar? 95A mı yapıyor? Yok ne 95A'sı Kafa durdu valla e, Şu 5, 6, 5 daha 11, 115A yapıyor A yerine 1 yazarsam eğer cevap da Böylelikle 115 diye çıkar Güzel bir soru mu? Güzel bir soru Nereden çıkıyor? Üçgenden çıkıyor bak Üçgen bilgilerini birleştir. Yoksa mı alanı malanı, hayatta yapamazsın. Evet geldik bir sonraki soruya. Bu da son soru olsun bu videonun. Ee, bir sonraki soruda ne diyor? ABC'de paraya kenarı şeklindeki bir tarlanın AC köşegeni boyunca bir boru atlı döşenerek sulama yapılıyor. Oranlama verilmiş neyse. Klasik soru. Hikaye konulmuş sadece. BC'ye ben K dersem. Neresi 3K verilmiş? Ali Bey e 3K verilmiş abc be boru da bunun açı ortaymış hocam açı ortaylık var z'den dolayı bak nokta açısı oldu hocam noktaya nokta k ise k açı ortay olunca ben z'ye dikkat edin diye söylüyorduk zaten e hocam 3k iken yukarısı da 3k olacak buraya 2k kaldı artık bundan sonrası alan dağıtma alan dağıtmaya bak bakayım hocam burada bir kelebek var kelebekteki oranı bir yazalım diğer oranlamalar da lazım bire 3 a ise 3a b ise 3b'yi yazdık Kelebekteki oran 1 bölü 3 ya. 1 bölü 3'ün karesi. Kelebekten başlamak her zaman daha mantıklıydı. 1 bölü 9. A ise 9A'yı yazdık mı buraya? Yazdık. B'deki alan A ise 3B'deki alan 3A'yı yazdık. A'daki alan A ise 3A'daki alan 3A'yı yazdık. E hocam k'da kalan 4A ise 2 k'da kalan 8A 4 kat olduğundan dolayı yazdık. Ya da Hocam burası 12A ise burası da 12 alacak 4A ise buradaysa buraya da 8A kaldı diyebilirdin. E artık benden oran isteniyor. Alan AEF Yani 3A bölü alan ABCD Yani o da kaç yaptı? 24A mı yapıyor? Evet 24A isteniyor. A'lar nanay oldu. 3 bölü 24. 3 kere 8, 24 ya. Cevap da böylelikle 1 bölü 8 yapıyor. Üçgen bilgisinin ne kadar önemli olduğunu görüyor musun? Görüyorsun. Evet gençler böylelikle. Bu olayı hallettik. Örnek 35'te 1/8 bulduk. Evet, 5. özellik ve sonraki kısmı da bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Parayla kenarın konu anlatımının sonuncusunda. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.